Ancalar köyündeyiz. Sol tarafımda Rukiye teyzem var, sağ tarafımda Elif teyzem var. Bize Halvat dede anlatacaklar. Rukiye teyzeciğim senden başlayalım. Hı. Neler bilirsin? Ben işte çocukluğumdan 12 yaşındaydım. Ucağımı dokurken geliyordu bu turbiye giriyorduk Hı. biri biz. Sonra bunun büyük bundan büyük bir ablaları, halaları vardı. Anlatırdı. Bir yerde harp oldu mu? Böyle bu gılışlan gidermiş Mehmet dede. 2 gün, 5-6 gün gelmezmiş. geldim bu kılıç buralarına kadar kan olurmuş bu kılıç. Anladın mı? Hmm. O zaman geldi mi de bunları haber vermek için depinirmiş burada. Ben geldim diye. Ben geldim diye. Tartladırmış. Tartladırmış. Ya Onu biliyoruz ondan geldi. Biz buraya girin derdi hocam rahmetlik. Girerdik namaz kılardık. Toprağından yalardık. Akıllı olsun, şey olsun, zekalı olsun diye. Bu kadar. Bu kadar. Peki şeye sorayım kılıç en son ne zaman? E ee, onu ben bilmiyorum. Bak bunlar buranın Aa, sahibi sayılıyor. En son kalıcı buradan kaybolması 84 senesinde. 84 senesinde bu galinci İzmir'e bir hastaya götürdüler. Getireceğiz diye getirmediler. Aradan 5-6 sene geçti. Sonra bunu İzmir'de biri görmüş, oradan geri getirdiler yerine koydular. Bunu da gelen giden Ali. İhtiyacı oluyor diye Götürmek istiyorlar. Onun için ben de İçeri koyuyorum. Çıkarmıyorum. Çocuklar Götürüyorlar. Vermiyorum kimseye. İyi yapıyor. Emanettir. Tabii, tabii, işte Hemen Elif teyzeme dönmek istiyorum. Elif teyzem sen neler Biliyorsun? Ben de aynı bunun dediği gibi barı barı okuduk Camıda. Aynı yani işte Hocanın öyle derdi. Gelirdik giderdik. Çocuğu olanlar geldi. Bağlarını giderdi. Çocuğu olmayanlar. Toprak geldi. Çocuğu ol köyde gelin çıktım bu havlatı gösterirler burada gelinlere dolaşırlar. Niye? Gelin gitmedi. Gelini gör, bu havlatı görmeden gelin evine girmez. Neden? İşte, i̇nanç. İnanç? İnanç. Evet, tabii, tabii inanç. Yani buradan illa arabayı geçirler. gelin çocuğu olmaz. Ha, çocuğu olmaz. Havlatın önünden araba geçecek. Öyle derler de, onu biliyoruz. Burada henk bile oldu mu e, bir şey dermiş. Mehmet'te de, de sır kalırmış, sır kalırmış. Hank bile olmazdı burada, oynanmazdı. Kendini bilen gören yok. O zamanları büyüklerimiz görüyor, duyuyorlarmışmış. Yani Büyükler biliyor. biliyor. Büyükler Bak, biliyor. Cuma'yı, Perşem Perşembi, Cuma'yı bağlayan gece, Pazar Cumartesini, Pazarı bağlayan gece, bu iki gece de burak gelir. O zaman geldi mi belli olur. E, aşağıda mezar göremedik biz mezarın nerede? Bunun mezarı Akkent'e giderken yolun üstünde büyük bir ağaç var sonda o tarafında. Orada bu musluk orada var mı? Orada kabacağın dibindeymiş. Bunun mezarı. Mezarın bittiğinde musluk var. Böyle bayağı beton yapı. Yani, Onun üstünde bir kabacağ var kocaman orada onu duymuş bunun sahibi. Peki daha önce ne iş yapıyormuş burada? Ayak kabı dikiyormuş. Onu bilmez olur. Ayak kabı dikiyormuş bu. Oradan duyduğuna göre di veriyor. Bu da Diyelim. gelin gelme bura. Öyle değil mi canım? Ayakkabı dikiyormuş da, işte o gelin mi gelmiş, bir kız mı gelmiş, ayakkabının ölçüsünü böyle kaldırmış da verirken Çökelez'den gelen Elaz dedenin suyu akmış, mendilden bunun tam yanmamış. Mendilin içinde köz yanmamış, böyle kalmış. Gördün mü demiş. Bu Orada kim olsa durağı sağlam, iş burada durmadı köyde demiş. Gelenle gidenle hani ayakkabı dikince Gelinle, kızla, yaşlıyla, ihtiyarla her Tabii an görüşüyormuş konuşuyor. o. Halvat dedeye Mehmet dede diyorlar. Şimdi... Adı Mehmet'miş onun da. Türbesi Halvat. Kendi adı Mehmet. Adı Mehmet ama Halvat dede olarak. Hanımının adı da Hatice'ymiş. Şimdi bura bağlanan kız olursa Hatice oluyor, oğlan olsa Mehmet oluyor. Hı. İsimleri devam ediyor. İsimleri devam ediyor. Ne güzel ya. E, Babamın adı Mehmet, benim oğlumun adı da Mehmet, buranın adı. Sizin ailede Hatice var mı peki? Ve amcamın kızı var Hatice, ondan da bura bağlanmış çocuklar kız olmuş Hatice vermişler. Zehra'nın ha, Hatice. Ha, Hatice. Ölü ölü verdi dön bura bağlandı. Yedi e sene şey, burada burası ene... tavuk kestiler. İbrahim abinin. çalıydı onun hanımı da. Huriye tokatlıydı burada Hı -hı. öğretmenlik yapmış. Niyese burada evlendiler beyze evliydi İbrahim Aktuman. Affedersiniz, iki, üç tane bebekler yaşamamış, düşük olmuş. Kendi buradan okula gelip geçtiği için rüyasında 2 sefer görmüş. Bura kadar gelirdim diyor, elimde diye bir bohçam olurdu. Bura geldim mi diyor, bohça bir düşe açılırdı, orada uyanırdım diyor. Çocuk rüyasında. Telef oluyor o zaman işte. Sonura gari, 3. çocuğum, dördüncü çocuğum çocukta buraya bağlanmışla. Kızı oldu. Adını ne koydu? Sibel gotula. Köpek <gülüyor> <gülüyor> adı o yolla hindi. Benim evet. dayımın adını, oğlunun da, da buraya bağlan şey, dede köye bağlandı Zekeriya'mın kız. Nursera adı, Rukya. Oranın da hanımının adı Rukya'ymış olan. Yedi, evet. evet. yedi sene buraya bağlanan kızısa tavuk kesiliyor, olansa horaz kesiliyor. 7 sene kesiliyor. Neyse eskiden burada pişirip de buluma koluma konuşuyor çocuklara şimdi herkesi götürüyor kendi pişiriyor dağıtıyor. O dağılıyor. Hayır. Pilav yapıyorlar. Ha, Pilav gul, Ne yaparsan yap işte horazla tavukla ne olsa. Kandahalavattebin'in yurdundayız. Elimde de kılıcı var. Yurdu denmesinin tek nedeni burada yaşaması. Yani evinin burası olmasıymış. Mezara burada değil. Mezara Akköy yolunda. Sağ taraftaki çeşmenin hemen arkasındaki büyük ağacın dibindeymiş. Bu kılıç e, savaş zamanları kayboldu söyleniyor. Ama e, kılıcın e, kitaplarda yazdığı şu, kılıç kayıp ya da çalındı denmişti e, kaynaklarda. Biz de şey demiştik kendi kendimize, e madem savaş zamanı kayboluyor, Müslüman alevinde savaş var şu anda. Kılıç oraya gitmiştir. Zaten savaşlar da bitmedi. Büyük ihtimalle dedim, oradadır diye düşünmüştük ama e, türbeyle, yani yurtla ilgilenen kişiler kılıcı alıp saklamışlar birileri götürmesin diye. Biz de kılıcı size göstermek için emanet dolabından çıkarttık. Kılıç yaklaşık 200 senelik. E, bu kılıcın yeri belli burada. E, zaten emaneti yerine koyup öyle gideceğiz buradan. E, Savaş zamanı e, gidenler, e, gelenler buraya kılıcın olmadığını gör, görmüşler. E, yaklaşık bir hafta sonra geri geliyormuş kılıç. Geldiğinde de yarısına kadar kanlı, e, kanın damladığını görenler var Hançalar köyünde. Temizleyip tekrar aynı yerine bırakıyorlarmış. Ama son dönemde çocuklar tabii ki eğlence olsun diye kılıcı almaya başlayınca buradan zaten üzerinde bazı yerlerinde hafif taşa vurma izi var çocuklardan kaynaklı. Artık emanet dolabına kaldırmışlar ve emanet deymiş. Burası Halvat Dede ya da Mehmet Dede'nin yurdu. Burada yaşıyormuş. Daha önce hançalarda ayakkabıcılık yaptığı biliniyor ve ellez, Ellezle yani İlyasla, Çökellezle bir hikayesi var. Onu da teyzelerimizden dinleyelim. E, bu onun yanına gidiyormuş. O da bunun yanına geliyormuş. Oraya gittikleri zaman orada konuşmuşlar. E i̇şte ondan bundan sağlamlıktan ben sağlamım demiş Ellezde'de. O da belli olmaz burada demiş, köyde belli olur demiş. E giden madem ikimiz beraber demişler. E nasıl gideceğiz? Boş gitmeyelim. Ellezde'de su katmış mendiline, bu da mendilin içine pamuğun üstüne köz koymuş. İkisininki de burada ben da gelmiş. Ben süt duyadım onu süt. Anamgil su derlerdi. İşte benim anamgilde süt koymuş. Getirmiş bu Mehmet dede. Sütü az aşağı, rafı kapalamış. Böyle az aşağı, hiç akmıyormuş. Ondan sonra yanına bir genç gelin gelmiş. O ben sağlamın dedi sütü getiren. Başlamış süt akmıyorsa. Kendini zapt et demiş. Bir hanım görünce kendini zapt et demiş. Ben demiş bak demiş ateş bamı yakmadı. Konuku yanmamış. Yani dağda bütünlük olmaz böyle şehirde olacak demiş. Biz bu kılıcı... Mehmet Dedenin ya da Halvat Dedenin yurduna yani evine emaneti eski yerine koymaya geldik aslında. Ziyaretti bu. Ama size bahsetmek istediğim başka bir şey var emanetten önce. Bu tarafta yani burası niye kullanılıyormuş? Burası dilek dilemek için. Çocuğu olmayanlar için kullanılan bir yermiş. Burada hemen küçük bir tane deliğimiz var. Bu dilek, deliğin içinde yüzlerce küçük çakıl taşı var. Hepsi bir dilek. Dileklerin dilip buraya koyuyorlar. Ya da işte ip koyuyorlar, bez bağlıyorlar. Burada zaten ipimiz de var. Bir şeyler koy asmak için. Burayı kullanıyorlar. Ama burası gerçekten çok güzel bir mekan. Şimdi emaneti yerine koyma zamanı.